Merhaba arkadaşlar, Güreş Türkiye'nin 12. yıl şenliklerinde düzenlediğimiz 12. yıl özel röportajı yaptığınızda hoş geldiniz. Ben Air Canada, Kaan Araş. Fark ettiğiniz üzere forumda birkaç gündür mesaj atıyorum, yıldönüm şenlikleri geldi. Ve bugün yanımda yıllık röportajımızı düzenlediğimiz forumumuzun admini The Peeps, Burak Gür var. Burak'a hoş geldin. Hoş bulduk. Kaan seni de... Yılda bir defa falan aramızda görüyoruz. O Aralık'ta herhalde o 2-3 günlük aralığa da hoş geldik biz de. <gülüyor> hoş bulduk. Geçen sene bu Aralık'ta bile yoktum. Yoğunluktan. 11. yıla özel röportaj yapamadık ama artık bundan sonra devam ederiz. Bundan yani, sonra hedef 20. Aynen 20. öyle. Aynen güzel. Öyle. Güzel. O zaman ilk sorumuzdan baş Konumuza gelen. E, skate sormuş, forum, e, bu forumu kapatmayı hiç düşündü mü? Demiş. Vallahi çok güzel bir soru. E, kapatmayı değil de, e, kendi açımdan ara vermeyi düşündüğüm zamanlar oldu ki ara da verdim. E, yönetim kurulu olarak, hani yönetim ekibi olarak uzun süre başkanlığını yapmadığım e, evreler oldu. Rankı bıraktığım dönemler oldu. Fakat e, bu sırada üye olarak yönetime devam ediyordum. Yönetime diyorum, forma devam ediyordum. E, hani orada arkadaşlar, ilgilenecek kişiler olunca ben de arkamı dönmeden, hani acaba diye aklımda kalmadan e, o, o süreçlerde tabii e, kapatmak değil de ara verdiğim dönemler oldu. Yani yaklaşık 3 saat falan <gülüyor> sonra geri dönüyordum. Ya işin esprisi bir ara kapatmayı düşünmedim ama e, hani bu işin profesyonel güreşin bir gün Türkiye'de popülerliğinin çok azalacağını düşündüğüm zamanlar ilgisinin çok e, alt seviyeye geleceğini düşündüğüm zamanlar hep bir yeni üye akımı oldu, hep bir trend oldu. Ya bir yaz tatili girdi, bir kış sömestrı girdi, bir rambul oldu, eski üyeler döndü. ya belli ki hani Formula 1 gibi e, Türkiye'de Profesyonel güreşe olan ilgi hiçbir zaman bitmeyecek. <gülüyor> bu özellikle Türkiye'de e falan yatırımlarında da bence katkısı var ya bunda. İnsanlar Kesinlikle. televizyondan falan görüp de şey yapıyor. İzlemeyen belki ilgisini çekiyor ya da geri dönen de oluyordur muhakkak bu şekilde. Ee, sonraki soru da Besir Brian sormuş. 12'si ilk sorusu var. 12 sene boyunca geriye baktığında forumla ilgili bir pişmanlığı oldu muhtemiz zamanı? Ya birçok pişmanlığımız olmuştur tabi. E, binlerce insanla e, on binlerce gün muhabbet ettik. E, yani çok uzun yıllardır e, forumda e, yüzlerce insan tanıdık. E, doğrumuz olmuştur, yanlışımız olmuştur. Geriye dönüp baktığımızda pişman olduğumuz şeyler var. E, vefat eden arkadaşlarımız oldu. Galiba cevabım bu olurdu. Keşke onlarla daha çok sohbet muhabbet edebilseydim. Yani e, o insanlara bir daha ulaşamayacak olmak, o insanlarla bir daha konuşamayacak olmak, eski mesajlarımızı açıp baktığımızda, konuşmalarımıza baktığımızda keşke bir kelime daha fazla yazsaymışım, keşke bir cümle daha fazla konuşsaymışım de, dediğim oluyor. E, i̇kinci sorusu da forumda ismini Pips'ten değiştirmeye düşündüm demiş Fak. Ben birkaç defa değiştirdim de bu arada, böyle bir itirafta bulunmalıyım. Ama çok uzun süreli değişiklikler olmalı. Bir iki saat içinde beğenmeyip geri dırp yaptım. Gece 4 ile 5 arası. 12, 12. Ay, gece 4 ile 5 arası, doğru. Ee, <gülüyor> ya ilk nickim benim efsaneydi. Bu, I am Legend filminden çok etkilenmiştim. Ha, doğru. Ee, hatırlıyorsun, <gülüyor> ya, <gülüyor> o, ya, <gülüyor> o kadar eski bir üyesin ki. Sen de dinazorsun. 12 yıllık üye. Ee, Yeri ya, aynen efsaneydi efsaneyi değiştirme sebebim hani güreşle alakalı olmadığı için de güreşle alakalı bir şey yaptım ve the Pips yeni foruma geçtikten sonra the pips oldu ee, ondan beri on senedir aynılik Hatta on bir senedir aynılik ee, bakalım yani değiştirmeyi düşünmüyorum şu anda da bundan sonra da değişmez herhalde güzel ee, Hardcore Eye konsormuş Hatta sen de buna <gülüyor> Şeye bırakmışsın, Neden dener Emoji bırakmışsın. Ee, 2010-2011 Güreş Türkiye vs WTR Türkiye Güreş Eğlence sözcüsünden bir thrill vordu bana göre. Kendini nasıl <gülüyor> değerlendirir bu sözcüğü diye merak ediyorum. Bugün benzeri yaşansa barış mı yapar yoksa yine mi kapışırdı? Ya <gülüyor> Çok iyi <gülüyor> Çok şey iyi oldu. flashback oldu 2011'de Restling Türkiye diye bir forum vardı ee, ve bu forum e, maalesef tutunamadı. Ya yani keşke tutunsaydı da o Civil War hep bir devam etseydi birbirimizin üzerine koyarak yükseltseydik ya yani çok farklı seviyeler olabileceğini düşünüyorum ama ya biz de biliyorsun rekabet e, hep benim olsun ya da hep onun olsun gözüyle bakılır ve karşı tarafa zarar verme e, amacı güdülür. Ama bizim Wrestling Turkey ile olan forumuyla olan internet sitesiyle olan çekişmemizde e, hiç spam yoktu yani hiç saldırı yoktu bir iki defa oldu ama daha sonra bunun önüne aldık konuşarak aldık galiba Wrestling Turkey'in o dönem e, forumunun internet sitesinin sahibinin adı Gökçamdı e, ve ardından konuşmuştuk 2014-2015 gibi konuşmuştuk şunu söylemişti ya e, Yüreş Türkiye bu işte bir marka olduğunu ispatladı ve ilerleyen senelerde de güçlenerek devam edecektir demişti. Hardcore Aykan'ın ben bu kadar eski bir üye olduğunu bilmiyordum açıkçası. Şimdi bu sorudan sonra fark ettim üyelik tarihinin eski olduğunu. Ee, gerçekten o 24 Kasım 2011 dediğine göre e, yeni forma kaydolmuş biri. Yani yetkin forumdan yeni forma geçmiş biri. Ve üyelik tarihinden bahsediyorum. Ve öncesi de var yani. Bu arkadaşın bir de iki üyeliği de var. Eski e, veri değil, eski forumda. Çok enteresan yani 12 sene, 13 sene diyoruz. Hani önümüze baktığımızda zaman su gibi akıp geçmiş. Bugün benzeri yaşansa barış mı yapardık? E, yoksa kapışır mıydık? Yani e, keşke yaşansa yani e, kapışırdık muhakkak. Yani kapışmak derken bu tatlı bir yarış olurdu. Yani bir kavga olmazdı, diye düşünüyorum. Yani güzel. <gülüyor> Hazır bu kadar geriye gitmişken, e, Las Vegas Valisi'nin sorusu e, yeni üyelerimiz için de iyi olacağını düşünüyorum. Forumun nasıl kurulduğunu anlatabilir misin kısaca demiş? Vallahi şu an düşündüğümüz zaman rüya gibi geliyor ama, WWW'nin Türkiye'de resmi bir internet sitesi vardı Türkçe, forumu da vardı. Ve insanların hani konuşup, danışıp birbiriyle fikir alışverişi yaptığı, aynı zamanda sağa sola çok fazla sapmadan direkt kom alan adına girince açıldığı bir forum mevcuttu. Ama içeriği de bir o kadar kanserdi. Troll üyeler, yani bir moderasyon olmadığı için çok farklı... ...seviyede yazılmış acayip acayip mesajlar, bir Orhan Google vakası, bir nevi yumur, yumurta içen bir çocuk vardı. <gülüyor> <gülüyor> ben, yani hatırlayan olacaktır ya YouTube'a yazan varsa yumurta içip kardeşini döven bir çocuk vardı tabi de bir seyrederek yani çok acayip bir kitle vardı ve bize... Yani Güreş'le alakalı sohbet muhabbet ettirmiyordu oradaki e, arkadaş kitlesi. E, biz de kendi internet sitemizi kurma amacı Güreş Türkiye'ye başladık. E, bu hususta ya bu a, şeyleri verenler hani yeni internet sitesi açalım aga şu olsun bu olsun güzel olsun diyenler ilk etapta yanımızda olmadı. Çok gariptir yani. ya. <gülüyor> Yerini değiştirmek istemedi diyeyim yani yatağından uzaklaşmak istemedi mi diyeyim. Nasıl söylenir ka? Ne evet, konfor yani... alanını terk etmek Konfor alanını terk etmek istemedi. Yani ee, daha sonra bir tema değişikliği yaptı. E, WW Türkiye'nin resmi internet sitesi ve inanılmaz kullanışsız bir tema. Sağa sola tıklayınca tıkladığın yere götürmeyen kötülükte bir temaydı. Hal böyle olunca, e, bizim internet sitemiz bir anda gözde bir hale geliverdi. E, ondan sonra hani biraz deaktif bir internet sitesiyken, yani deaktif derken günde 100-200 mesaj yazılan bir internet sitesiyken, bir resmin forumunun e, tema değişikliğinin ardından günde 1000-2000 mesaj yazılan bir internet sitesi haline geldik. Ve o zamandan beri o skalayı koruyoruz. E, Yulier sormuş. E, yönetim bıraktığım zaman bana çok kızdı mı? Nedenini hiç söylemedim kendisine. Moza onlar korona olmanla birlikte inanılmaz bir çöpüş dönemine girmiştim. Her şeyden kaçmak istediğim ve tükendiğim bir dönemdi. Konu vesilesiyle o dönemki davranışım için kendisine özür diliyorum demiş. Ve kızdım mı Yulier'e? Yönetim bıraktı. Ya yönetim bıraktığı için kızmadım da yönetime geri dönüp Dönmek isteyip dönmediği için kızdım. Ee, Yiğit bu arada şaka bir yana e, sağ olsun bizi hiçbir zaman tekliflerimize geri çevirmez. E, radyo yayınlarımıza katılır. Sohbet muhabbeti çok keyifli, eğlencelidir. Ee, yönetime bıraktığı zaman kızmamıştım dediğim gibi. Bir ara yönetime geri dönmüştü ve hiç aktif olmamıştı. O süreçte e, biraz kırgınlığım oldu. Tabi özre gerek yok hayatın içinde kimsenin bir internet sesi birincil plan olamayabilir olmaz da yani yani o sebeplerden ötürü e, yani hayat gerçeklerine den vakit ayıramaması kızacağım bir sebep olmaz o sebep yani kızamam bir özre gerek yok teşekkür ediyorum Aynen mesajda şey demiş beni yeniden YouTube daha görmek ister mi? Bir cevap istiyorum diye ee, bir soru yani, daha var e galiba var evet. evet ama şimdi bunu zedim diye atladım diyelim. Ah ok. Ee, tabii ki yani eski kişi yani eski üyeler, eski yönetim kurulundan arkadaşlar, eski moderatörleri tekrar aramızda görmek bizim mutlu ve memnun ediyor. Fakat bunun için yalnızca bizim isteğimiz değil ee, yani geri dönecek kişinin de ihtirası ve hevesi gerekli. Ee, neden olmasın yani? Bir gün doğruyu bulursa kader muhakkak birleşiriz. Ee, son sorusu da onu da sorayım. Forumda görmeye alışık olmadığımız kriz, o, aynen alışkın olduğumuz kriz zamanları nasıl kadar soğukkanlı kalabiliyor? Gerçek hayatta da kriz zamanlarında böyle mi davranıyor? <gülüyor> Siz bir de o kriz zamanlarında benim bilgisayar başındaki halimi görün diyor <gülüyor> Ya e, tabii soğukkanlı olmak gerekir çünkü hep düşünerek karar almaya çalışırım ee, ve hani olayı sıcağı sıcağına anlamadan algılamadan, yorumlamadan e, kronolojik sıraya dizip gözlemlemeden alınan kararlar hatalı olabiliyor bu yüzden soğukkanlı kalmayı tercih ediyorum e, bu bir tercih fakat içimde kopan fırtınaların tarifi yok elbette Eee Brok, Brock, Brock halkından Lesnar'ın eee iki sorusu var. Biri kendisi hakkında ne düşündüğü, diğeri de Paşa Nation hakkında ne düşündüğü. Ne Brock Lesnar, e, liglü arkadaş, e, böyle 2x Hall of Famer olmayı hak edip olmayan biri. Yani tek hakkında düşündüğü ha, bir Paşanation, şey var. Paşa Nation bir stable, stable'miş kurucusuymuş. Ben şimdi öğreniyorum. Ha -ha. Paşa ne işin? Burak Lesnar Paşa'nın fanlarının oluşturduğu <gülüyor> ve bu bu oluşumun e, baş temsilcisinin bayrak adamında Burak Altire Lesnar olduğu e, kişi ve e, işte o organizasyon zaten e, forma renk katan aynı zamanda Burak Lesnar taraftarlarının o... işte bu. <gülüyor> Güçlü, <gülüyor> Kaan da için üyesi olmayanlar galiba şu an. <gülüyor> yani bunda onur üyesi olurum. Her Lesnar döndüğünde gelsem tamam mısın? <gülüyor> Paşanation'da foruma renk katan, aynı zamanda e, forum içinde e, yani farklı şeyler sunup e, yüzümüzü gülümseten unsurlardan biri. Güzel. E, Thunderstruck sormuş. Ali'ye buradan selam var. Ee, öncelikli sorusu bana nasıl bu kadar kral olunur diye. Ee, Doğal. Geliyor. Ekstra bir çabaya gerek yok diyelim. Ee, diğer diğer soru sana ee, forumun buralara kadar geleceğini e, Türkiye'de profesyonel güreşe yön vereceğinden emin miydi? Yaşadığı en büyük zorluklar neydi? Demiş sevgilerini de göndermiş. Ali. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ali de e, Dinozor üyelerden. <gülüyor> e, e, Kaan'ın kral olması konusunda hem fikiriz. E, ya işte dediği gibi e, bir insanın şeyinde avrasında, enerjisinde artistik varsa oluyor. Geçen hadi e, soru konusunu aç dediğimde bir fotoğraf geldi WhatsApp'ıma. Bir fotoğrafta ellilik <gülüyor> bir ayı kafaya dikiyor tek şatta. Al işte ne dersin yani şimdi. <gülüyor> yani <gülüyor> Ve a, Steve Austin misin arkadaşım yani yapma şöyle bir şeyler iyi bayramlar tamam yani de yani <gülüyor> olmaz ikinci soruya gelince wrestling'e e, yön vereceğimiz konusu ya gerçekten 12 senede e, ülke gündemine oturacak birçok işe imza attık e, ülkenin önünde gelen siyalar kontaklar kurup e, onlarla e, şey, yani gündem olan tartışmalara girdik. Mesela biri Jahre'in konusu. Ahmet Sonuç e, profesyonel güreş izleyen adam salaktır dedi. Ve bir anda hani video trendlere düştü. E, biz de ona bir cevap hazırladık. Sonra cevabımızı e, videosunu çekti. Cevap videomuzu çekti. izledi. E, forumdaki internet sitemize girip e, forumdaki konuda kendi hakkında yazılan yorumları okudu. Bunun gibi birçok olay oldu yani gerek e, ülkenin sosyo sosyolojik yapısına gerek de e, hani profesyonel girişin kendi içinde yerel dinamiklerine karşı e, hareketlerimiz oldu gerek e spor spikerlerini ilk başta buradan selam olsun bu arada e, ikisi bir kere de hem hem diğer e, spikere şu anda da aklıma gelmedi. Ee, mesela bir adam Pelek'i Türkçe söyledi diye e, çitilemiştik ve hani sonra daha televizyonda e, bunun izahatını yapma gereği duydu. Belki de hani bu kadar şeye gerek yoktu <gülüyor> ama yaptık. Bugün 12 sene sonra e, hepsini bir anda düşününce e, gülümseyerek hatırlıyoruz. Bakalım bundan sonra neler olacak. Yaşadığımız en büyük zorluklara gelince de ee, galiba WDW'nin e, resmi sitesinin yani Türkiye Dispiritörü'nün e, şeyi tarafından davalık olmamızdı. Organizasyon tarafından davalık olmamızdı. Çünkü bizim domainimiz, alan adımız www.turkey.org'tu. Yani resmi bir ismi kendi ismimizmiş gibi kullandık. Ee, daha sonra Uzatmadan güreş Türkiye'ye geçtik fakat o süreçte zorlandık. Bir de e, bir deprem oldu sanırım. E, verimizi iki buçuk senelik verimizi birkaç günlüğüne kaybettik. Yani forum bir anda iki sene önceye döndü ve insanlar iki sene önceki e, maç konularına falan e, bence e, üç 3 bitecek vesaire diye yorumlar attılar. O da bayağı zor bir dönem işte. ama atlattık. Ee, şimdi düşününce ilk aklıma gelen bunlar oluyor. <gülüyor> ee, Imperium sormuş. <gülüyor> Geceleri Pips 31 modunu açarak forumu nude paylaşımlarıyla coşturmasının bir sebebi var mıdır? Ee, nude demeyelim ya. Erotik diyelim. Çünkü <gülüyor> nude paylaşmak yasak biliyorsunuz. Ee, şey... Ee, <gülüyor> de olsun. Aynen, BTK'nın mevzuatına göre nüt paylaşım yasak ama eritik paylaşımlar yani bikini de işte ne bileyim o tarz fantastik çekimleri paylaşıyoruz. Güreşçiler, kadın güreşçiler burada bir sektör buldu ve bu sektörde büyük paralar kazanıyorlar. Ee, ...ve görsel bir şenlik sunuyorlar. Bu görsel şenliği üyelerimizle paylaşmaktan ben de gurur duyuyorum. <gülüyor> ee, Sonraki soru Kero'dan gelmiş. İki sorusu var onun da Bencisi Lahmacun mu da e, açısal yoksa Adana Dürüm'ü mü? Lahmacun derim ya, sen ne dersin? Yani... İstanbul'da Lahmacun Adana'da Adana Dürüm ya. <gülüyor> düşününce. Yani güzel? <gülüyor> lahmacun sende her yere garanti. Ya. Bir garanti evet, bir yani. lezzet alıyorsun lahmacununda. Yani Trabzon'da da yesen, Antep'te de yesen, İzmir'de de yesen lahmacundan garanti bir lezzet alıyorsun. O yüzden lahmacun dedim. Evet. Adana'da yesem durum Adana durum yerim tabii. Yani İstanbul'da falan, Bursa'da hiç şey yok yani öyle Adana durum diyebileceğim kebap ya da durum. <gülüyor> <gülüyor> ikinci sorusu da Beyefendiler grubunu Las Vegas valisi Mark Endreser'ini <gülüyor> Bero Kero <gülüyor> Prodigi Boss sever mi demiş. Miktar çok iyi. Şimdi Beyefendiler grubunda Beyefendiler var. Bir de Beyefendiler be var. E, beyefendiler be e, kendini iyi biliyor. Beyefendi olursa seveceğim. Forum kurallarına bir ekseriyetle uymama durumu var ve e, bize e siz zevklerinden faydalandırıyorlar. E, BM efendiler grubunda <gülüyor> pardon, B efendiler grubunda BM efendiler dikkat etsin. Onun dışında tabii eski yönetim arkadaşlarımız, sevdiğimiz üyeler e, hep beraberler. Onları da aramızda aktif görmekten mutluyuz, memnunuz. <gülüyor> Selin sormuş. Ee, ben, sen ve Selin Şener Sur Starbucks Starbucks'ın buluşmasını tahmini ne zaman gerçekleştirecekmişiz? Ne zaman geliyorsun Bursa'ya, uğra gezmeye? Ya siz sanki e, her gün Sur Yapı Starbucks'ta buluşuyorsunuz da beni çağırıyorsunuz arıyorsunuz gibi oldu. <gülüyor> ee, nereden biliyorsun? Nereden? <gülüyor> Bu, çok iddialı, çok <gülüyor> iddialı, çok <gülüyor> iddialı. Eee... <gülüyor> Geldin artık bir gün Bursa'ya ya. Arabayla gezdirin versin. Süper. Ne biniyoruz? Volkswagen 1.6. Polo. <gülüyor> Nissan Micra annemler olsun. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Evet hocam. Ee, i̇kinci sorusu seninle. Bence bazen benim iş admin yaptığı için pişman. Doğru mu? Demiş. Ee, hayır. Böyle bir pişmanlığım yok. Okey. Forum hayatının hangi noktasında? Kendimi forumun olgunluk çağında e, görüyorum yani. Forum hayatım olgunluk çağında görüyorum. Nasıl şu an forumla ilişkin? Ne, ne sıkıntı Bak, Ne kadar aktifsin günde? Ben Burada mi? Ben günde e, mesaj ortalamam bir değil en azından yani. Bir de böyle bakmak lazım. Gerçi senin mesaj ortalaman artık <gülüyor> 0.3'e falan düşmüştür Kaan. İşte, ya attım şimdi geçen toplam 60'ımdır bir haftada? 15 tane falan. Yani, <gülüyor> bu konuyu üç kere bu <gülüyor> konuyu hapladım. <gülüyor> güzel güzel güzel. Şöyle Tabii. diyeyim. Ee, forum hayatımın hangi noktası? Günde 15 mesaj yazıyorum yani. Işte, olgunluk çağında görüyorum kendimi forum içindeki karakterimi. Ee, artık bundan sonra olgunluk. E, altın dönemim yani kendimi altın çağımda hissediyorum. Güzel. Ee, Iron Cannon bol, pardon. Iron Can'ın bol sormuş. Ee, olur da Yenge hanım bir gün çıkıp yeter artık burada Güreş Türk'i, Türkiye boş boş şeylerle uğraşıyorsun. Kapalı şu formu şeklinde bir çıkış yaparsan nasıl bir yol izlersin? Nasıl bir yol izlersin? <gülüyor> nasıl bir yol izlerim? O orta yol diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne bilaf var? Eskiden doğru yol partisi vardı. Ee, bizim de aile e, büyükleri. E, doğru yol e, siyasi geleneğinden gelir. Nereden geliyorsun dediklerinde doğru yoldan geliyorum diye cevaplarlarmış eski zamanda. Ben de öyle diyeceğim galiba. E, ne yapıyorsun? E, işte, doğru yoldayım falan. E, orta yoldayım falan. E, yenge Hanım bence e, benimle evlenecek bir kadın. E, bu yaşamı kabul eder. yani çokla, Çokça bilgisayar başında olmamı ...kabul edecek biri olur, diye düşünüyorum. Bu arada, bu arada güzel bir soruymuş, düşündürdü. <gülüyor> e, paranoyak sormuş, e, parantezinde bir ay. Band'la arkadaşlara 12. yıla özel af gelecek mi demiş, bir ayı anlamadım o yüzden biraz sordum onu. Genel bir af düşünüyoruz, e, yani... Güreş Türkiye büyük bir internet sitesi, büyük bir oluşum, 12 yıllık kurumsal hafızaya sahip. Yani şu şunu yapmıştı, bu bunu yapmıştı, bu böyleydi demektense e, genel bir affı içeren e, durum öngörebiliriz. Yani e, bu bir düşünce ve birkaç gün içinde olgunlaşacaktır diye düşünüyorum. Bay Piyanis <gülüyor> sormuş. Şu an burada olmayıp keşke burada olsaydı diyeceği üye veya üyeler diye demiş. Tabii yayın başında bahsettiğim üzere vefat eden arkadaşlarımız oldu. Keşke aramızda olsalardı. Ee, ama özellikle hatırladığımız keşke burada olsaydı diyeceği 7-Note zamanlarından forum mix zamanlarından üyeler var. Mesela biri Matrak. Yani biri ee, Kaan ama e, sen Kaan değil diğer Kaan ee, senin var mı aklına gelen mesela Ege'yi yürüten çok uzun süredir aramızda değil ee, sırra kadem hmm. basmış durumda Ege yürüten aklımda şey ee, Omer Seyfettin Manisa, Manisa mesela yani çok efsane e, bir hafıza yoklama seansı oluyor Peki Mustafa evet. Konur desem? Mustafa Konur, değil mi? Yani e, o da artistlik puanı yüksek bayağı. Ve e, Instagram'da, Twitter'da ayna karşısında fotoğraflar, selfiler atıyor. Mustafa Konur dediğin gibi olabilir. Emirhan Güreler. Ben biraz Emirhan şey... Güreler, o eski Jeffardici Emirhan. <gülüyor> Demon Striker vardı, e, Beşiktaş Reis. O da o da aramızda olsa uzun süredir aramızda değil. Güzel olur. Ee, yani baş... Ayto'nun falan da var. ay tabii tabii. Ee, başka düşündükçe aklına gelecek isimler ve en sonunda keşke şunu da söyleseydik diyebileceğin e yere gidiyor iş. Güzel. Yani yani e Birçok eski üyeyi aramızda görmekten mutluluk duyardık. Şundan ötürü söylüyorum. 10 senedir paylaştıklarımız birbirimize uzun süre boyunca birlikte olduğumuz ve şimdi muhabbetimiz devam etmeyen insanlar ister istemez özleniyor. Ve hepsine şu an burada olsaydı diyoruz. Evet. Bunu konuşmadık sanki başında tam hatırlayan ama ee, yine benzer bir soru aslında ama daha farklı daha önce banladı ve sonradan düşününce ah ulan neden bunu ya da bunları banladığım dediği bir üye veya kafila var mı demiş Tol Gamer. Valla şöyle söyleyeyim biz birini banlıyorsak son kerteye gelmiştir çünkü biz e, ban konusunda e, genelde hep hep ban seçeneğini en sona bırakıyoruz. Dediğim gibi birini banlıyorsak en son kerteye geldiğimiz için banlıyoruzdur. Ve genelde dediğimiz şu olur. Keşke önceden banlasaydık. Hmm, güzel. Ee, Punk City sormuş. Forum tarihinde en çok yönetime girip çıkan Punk City son dans yapar diyorlar. Var mı şimdi birlikte ne diyor bu duruma demiş. Yönetici yani yönetici Taner'in e, yönetime geri dönüp aktif olması için e, yanında bir arkadaşa ihtiyacı yok. Kendisi yalnız da gelebilir. <gülüyor> Niye? varmışın gelmesin mi? varmışın da var de gelsin de hani kaner hani <gülüyor> arkadaş arıyor yanına ya, ondan diyorum. <gülüyor> ee, Vincent Junior sormuş. Ee, forma bir değer bitirse kaç paraya satardı? <gülüyor> Politik yaklaşma. <gülüyor> Forum'a bir değer bitse kaç para ya? Sen kaç para derdin böyle bir değer bitecek olsan Güreş Türkiye için? Bak bana kaldı. Düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Düşünüyorum. Yani, bir Yani <gülüyor> çok 10 <gülüyor> <gülüyor> kaç iş belki. Ama şimdi kaç para kazandığını bu işten bilmiyorum. Herhalde. Ya biz maddiyat için yapmıyoruz. Hani bu işte ya, e, emek, emek verdiğimiz e, çok uzun süredir dostluklar, arkadaşlıklar kurduğumuz bir internet sitesi olduğu için e, hani değeri olursa paha biçilemez. Ama maddi anlamda bir e, yeri muhakkak yüksektir. Yani 12 senelik, 13 senelik bir domain ve e, birçok kolu var. Hani 110 bin takipçili bir YouTube kanalı var. 10 bin tarihçili Instagram sayfaları var İşte 5 e, bin civarlarında Facebook Twitter profilleri var yani bunları düşünerek ele almak gerekir mesela YouTube kanalına teklifler geliyor işte 60 bin, oh. 70 bin 80 bin 100 bin ama satmayı düşünmüyoruz yani e, Güreş Türkiye Hani parayla ya da e, maddi anlamda beklentiyle kurulmuş bir platform değil. Biz buradan sosyal anlamda arkadaşlıklarımızı, sohbetimizi, muhabbetimizi ve eğlencemizi devam ettireceğiz. O yüzden değeri paha biçilemez bize göre ve gelecek bir maddi teklifin de bizi tatmin edebileceğini düşünmüyoruz. Süper. Eee Not your DOP so stop. E, Formu ne hareketli dönemi ne zamanız demiş? İstatistiksel anlamda e, 2018'di sanırım e, ya da 2016 idi. Ama bence hem istatistiksel anlamda hem güreş profesyonel güreş doyuruculuğu bakımından hem takip ettiğimiz dönemecin sürükleyiciliği açısından 2012 idi. Ya pardon. 2010 de aynen. 2012'ydi. Şöyle Rock Sina One Sin Lifetime 2012, değil mi? Evet. Bakıyorum. E, yanlış hatırlamayacağım. 2012 aynen. Hmm. Russell May'a 28. E, o dönem e, her açıdan hareketliydi. 2016 ya Türkiye için çok e, buhranlı bir dönemdi ve insanlar e, Türkiye siyasi gündemi sosyolojik gündeminden kaçmak için profesyonel güreşe sarılmıştı O açıdan 2016 matematiksel anlamda en hareketli dönemdi 2018'de e, hem e, işte mesaj konu açısından hem de Güreş gündeminin doyuruculuğu açısından Nispeten 2016'ya göre daha iyiydi. Güzel. E, Mark Anderson sormuş. Yakın zamanda forumda ne gibi yenilikler göreceğiz ya da görecek miyiz? Son yetim toplantısı kararları uygulamaya ne zaman geçer? Demiş. E, yakın zamanda bir tema değişikliği düşünüyoruz. E, bunun dışında ufak tefek değişiklikler yaptık. İşte Nick 6 değişimini e, public hale getirdik. Bütün üyeler Nick 6 değişimi yapabiliyor. Ee, önerilere, isteklere her zaman açığız ve e, hızla uygulamaya devam ediyoruz. Ben geçenlik imza değiştirme yerini bulamayıp konu bir tane konuya yazık var. Değil mi? Yeni e, yeni forumdan sonra e, eski dinozor üyeler biraz a, acaba o <gülüyor> nerede şeklinde bir şeye yaklaşıyor. Ee, bir de artık spoiler'a gif falan koyulmuyor galiba. Ben. Bir tane fotoğraf koydurdu ama bu bana. Bu olarak e, kutucuk da olarak kullanılabiliyor. E, sansür olarak da kullanılabiliyor. Yani bu Buzlama olarak da kullanılabiliyor. Neyse onu sonra konuşuruz. Anlamadım çok. Bakarız sonra. Ee, Johnny hayranı. Herkes birinin hayranı sevemiyor. Johnny Depp hayranı <gülüyor> Johnny Depp Hirani sormuş. Forum sözlüğe dönüştürmek istedi mi? veya uluslararası açılmayı düşündü mü demiş. Forumu sözlüğe dönüştürmeyi hiç düşünmedik. Çünkü zaten sözlük formatı eskiyen bir e, organizasyon ama bir ara Güreş Türkiye Sözlük olmuştu ve e, oraları da entry girmiştik. Güreş Sözlük olmuştu ya da neyse. E, uluslararası açılma konusunda ise e, zaten biz kullandığımız dil yani profesyonel güreş yorumlama dili çok fazla Türkçe değil. Yani e, biz kendimize hiç çevirmiyoruz güreş konuşurken direkt olarak İngilizce kelimeyi alıp Türkçe biçimdemiş gibi e, yazarak yorumluyoruz. E, bu sebeplerden ötürü uluslararası açılma olabilir aslında. Fakat bu zamana kadar böyle bir düşüncemiz olmadı. Yani zaten hani mantıkendi, dördüncü Türkiye'de daha çok yayılması ve yorumlanmasını gerektiren bir platform için uluslararası açılmak biraz, hatta <gülüyor> farklı girdi ülkelerin doğmayın ayrıca açılırsa bence o zamanıdır da. Ver yani çok uzun geldi bana. Ee, Galis bilis sormuş. Tüm zamanın zamanlardaki üyeler içerisinde yönetimi sadece birine bırakmak zorunda kalsa kime bırakır? <gülüyor> Numan'a tabii ki. <gülüyor> Numan. Numan İnci. Düşünsene. Numan İnci'ye bırakıyoruz ve bir hafta sonra dönmüşüz. Herkesi kılıçtan geçirip banlamış. <gülüyor> Yapar. Yapar. Bu ve. T.R. konusunda da oranın bayrak adamlarından bir numan değil miydi zamanında ya? Zaman... T.R.'de mi? Hı. Bir, bir, bir ara gidip gelmişti doğru iyi hatırladın onu doğru. Bir forum vardı o ve T.R. mi bilmiyorum da onun şeydi bayrak adamıydı Doğru zaman. doğru bir ara gidip gelmişti bir küsmüştü bir şeyler olmuştu. Doğru hatırlıyorsun. Çalkantılı bir kariyer. Doğru gitti geldi bir kariyer. <gülüyor> e, forum'a gelen sorular bitti ben de bir tane şeyle ilgili sorayım bari yakalamışken profesyonel güreşle ilgili bir soru sorayım ve bitirebiliriz e, sence Romun Reis'ten kemerleri ya da kemerleri kim alır? ayrı ayrı ya da beraber Vallahi var albar, bu adamın ben bir ara şey yorumu yapmıştım Allah'ın ee, oğlu diyeyim. <gülüyor> Allah <'ın gülüyor> ne olduğunu boş verin. Oğlu diyeyim. Roman Reigns demüştü. Hadi ya nasıl şöyle böyle. Adamın çünkü şu ispatladı şu durum. iki tane kenarı almaya ihtimali olan güreşçisi vardı WWE'nin rosterında. biri Randy Orton seneyi kapattı. biri Cody Rhodes Rumble'a kadar yok. Alın siz, yani buyurun. <gülüyor> yani, i̇kisi de, ikisi de 6-8 ay arası sakat. Ee, işte ani bir Brock Lesnar dönüşü, <gülüyor> ne oldu? Ee, i̇şte Roman Reigns gene Rumble'a kadar kemer su çek görünen o. Evet, ya valla. Yine yani rak olursa ya kadar. İşte zaten tekli ihtimalle... olacaksa olmalı ki şu kemerlerden en azından kemerleri alabilsin Roman'dan. Rakmış olsun da. Peki ihtimal o gerçekten o ee, ya yani şimdi yazıyorlar, çiziyorlar. Acaba ne olacak gibisinden bir senaryo. Coddros Rumble'da dönecek. Rumble'ı kazanacak. Russell May da Roman Reigns'in karşısından çıkacak. Bir ihtimal ee, şu Randy işte bir tane kemer için Roman'ın karşısına çıkacak. Bir ana kemeri alıp en azından senaryoları dolaştıracak. Bir ihtimal bu. Bu iki ihtimal ortadan kalkmış gibi görünüyor. Çünkü Cody'nin sakatlıktan çıkar çıkmaz böyle ağır bir senaryoya böyle yoğun bir tempoya çalışması riskli bir durum. İkisi de artık saf dışı devre dışı görünüyor. Dwayne Johnson gelecek bir şeyler yapacak. Survivor serisinde bir görünecek. İşte Rumble'da e, kemer maçı kaybedecek, Rasmiy'a da final yapacaklar gibisinden. Bu olabilir. Bir de Money in the Bank var biliyorsun bu hafta sonu. Evet, onu bekliyorum canım. Her yılda 5 tane pay-per-view's heyecanla beklerim. Güzel de bu. Diğeri de zaten diğer dördü. <gülüyor> Money in the Bank'te Seth Rollins ya da Drew McIntyre ya ben ya, ya, ben da, ben ya da ya da Sheamus. Üçünden birini alacak gibi duruyor. <gülüyor> set alsın biri alacaksa. Çünkü şey senaryosu da var ya. Rom'un seti hiç yenemedi şeyi. He. Hani en önemli maçlarda. Artık Rom'un onu da yansır diyorsun. Yani. yani en azından set en şey böyle. Credible geliyor. Yani bu çanta boşa gidecek gibi ya. Bence şey. de boşa gidecek ya. Vallahi yok. Şu, çünkü <gülüyor> kim alsın o <olmaz> mu? <gülüyor> <gülüyor> Omuz zaten o dev merdiven getirecek ringin ortasına ve bütün o renginiz o merdivenin üzerinde düşecek, dönüşecek ya da geçecek gibi duruyor. Daha kaç adam gelecek buraya 3 Üç. Hmm. Kadro kötü. Neyse. Kadro zayıf şu anda. Şey kesin ki ce olsa Kemal ya. Neyse biraz daha hayal. Doğru. <gülüyor> Teoride de olabilmiş. Şu anda Nidren'in konusuna girdim de bakıyorum. Pazar günü bir yayın yapar, e, Doyosu'ya senaryoları konuşuruz artık. Sen şey mi, radyo olursa gelirim. Güzel, radyo olsun. E, zaten e, şu anda e, beş isim var şeyde. E, iki isim daha belli olacak, erkekler maçında. Güzel. Ee, o zaman bunu da sonra konuşuruz ve e, arkadaşlar soru cevabı burada kapatıyorum bu senelik 12. Yıldız Şenlikler'in özel, özel düzenlediğimiz e, 12 Yıldızlı röportajımızı dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Burası'na da çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ee, herkese mutlu 12. yıllar diliyorum ve önümüzdeki sene görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.